Bugün 2 Ocak, 2022 Pazar, Güneş günündeyiz. Yeni ay fazındaki ay 0202'de Oğlak Burcu'na geçecek. Ay günün ilk saatlerinde Balık Burcu'ndaki Jüpiter'le uyumlu görünüm yapacak. Güne rahat ve iyimser enerjilerle başlayabiliriz. Duygularımız biraz geri çekilirken olaylara mantıklı ve sağduyulu yaklaşabiliriz. Bugün yüzeysel temalardan uzak durup yaşamlarımızda istikrarlı, mantıklı, somut adımlar atmak isteyebiliriz. Merkür bugün Kova Burcu'na geçecek. Bu dönemde sosyal ve toplumsal alanlarda hareketlilik artarken bilim, teknoloji, bilişim, uzay, astronomi, hava yolları ile ilgili daha fazla konuşabilir bilgi alabiliriz. Zihnimiz geleceğimizle ilgili konulara yeni projelere odaklanabilir. Daha yaratıcı ve orijinal fikirle üretebilir buluşlar yapabiliriz. Merkür 15 Ocak'ta retro harekete geçecek. Akşam 21.35'te Ay Güneş ile birleşecek ve 12 derece Oğlak Burcu'nda yeni Ay doğacak. Toprak elementinin öncü nitelikli Burcu Oğlak, Zodyak'ta 10. evi yönetir. Burası yaşamdaki hedeflerimiz, geleceğimiz, kaderimizle ilgili bilgiler verir. Oğlak yeni ayında genel kariyerimiz, iş, meslek, görevler, sorumluluklar, gelecek, maddi güvence, statü, saygınlık, onur, itibar, şans, şöhret gibi alanlarda hedef ve arzularımızı ön plana alabiliriz. Oğlak yaşamamızdaki otorite kavramları aile büyükleri üstlerimiz liderler yöneticiler hükümet devlet ve devlet büyüklerinde temsil eder bu kavramlarda da gerek kişisel gerek toplumsal alanlarda yeni gelişmeler beklenebilir Siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun